Merhaba, Giotto bir Rönesans ressamı değildir ama Rönesans sanatının temellerini atmıştır. Cimabue'nin Santa Trinita Kilisesi için resmettiği büyük altar parçasından 20 belki de 30 yıl sonra öğrencisi Giotto Onissanti Madonna yani tahta çıkmış Meryem Ana ve çocuğu resmini yapar. Bunun yanında eserin Florensa'daki Santi geleneğinden geldiğini de düşünmekteyiz. Bu eserde daha önce görmediğimiz bir Meryem Ana tasviri görüyoruz. Resimde belli bir ağırlığı var. Anıtsallığını, varoluşunu ve fiziksel yapısını hissedebiliyoruz. Yani 1200'lerin sonlarında gördüğümüz eserlerden tamamen farklı. Cimabuaye hatta Siena'daki Duccio'ya baktığınızda bir tür zariflik, bir tür şıklık gözlemlersiniz. Oradaki figürler neredeyse kağıt kadar incedir. Ama burada ise Giotto'nun Meryem Anası oldukça dolgun. Aynı zamanda epey de heybetli görünüyor. Ancak aralarındaki fark sadece vücudun büyüklüğü değil. Figürün tasvir ediliş tekniği de diğerlerinden ayrılıyor. Işık ve gölgenin kullanımı, vücudun dönüşü. Buralarda aydınlıktan gölgeye geçişten yararlanılmış. Göğüslerinin etrafında, boynunun çevresinde ve kumaş kıvrımlarında da bunu görebilmemiz mümkün. Yine aynı şekilde çocuk Hazreti İsa'nın tasvirinde ve çevresindeki meleklerde bile bu geçişin kullanıldığını görebiliriz. Kullanılan teknik gerçek düzlük anlayışından veya çizim şeklinden oldukça farklı. İncelediğimiz bu eser çok daha heykelsi duruyor. Giotto'nun eserinde sanki Meryem anayı gerçekten tahtında otururken görüyormuşuz gibi bir hisse kapılıyoruz. Dizleri net bir şekilde kısa gösterilmiş. Duccio'ya tekrar bakacak olursanız, Meryem ananın yana doğru döndüğünü, böylece kalçalarının resmin yüzeyine paralel olduğunu görebilirsiniz. Öbür taraftan Giotto'nun Meryem anasında dizler öne doğru geliyor. Dediğim gibi dizleri kısa gösterilmiş. Bu sayede boşluk algısı yaratılmış. Sanki varlığı iyice ortaya çıkabilsin diye belli bir alan oluşturulmuş. Bu doğrusal perspektif kullanılan bir resim değil. Ama bir bakıma bunun öncüsü olan bir resim. Demek istediğimi sanatçının bizi resimde yerleştirdiği yeri tasvir ettiği mimariyle karşılaştırırsak anlayabilirsiniz. Şimdi dikkatlice bakın. Bulunduğumuz yere göre ön plandaki basamaklara aşağı doğru bakıyoruz. Ama bir yandan da tahtın tabanını görebiliyoruz. Ayrıca bir sağ-sol ekseni var. Sağ taraftaki pencereyi biraz daha ayrıntılı görmekteyiz. Dolayısıyla sol tarafa daha yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Aslında İsa'nın hemen sol altında olmamız mantıklı görünüyor. Giotto, bizi kutsal figürlere göre oldukça belirli bir noktaya yerleştirmiş. İzleyici olan bizler için belli bir alan açmış. Bu sayede, kutsalla olan ilişkimizde bize bir nevi kutsallık katmış. Ve bu, tipik bir Rönesans uygulamasıdır. Dikkate değer başka bir şey ise, Çimabue'de tabanda tasvir edilen eski ahit peygamberlerinin burada yukarıya taşınmış olması ve Meryem Ana'nın yanında bulunması. Tahtın kenarlarında en azından ikisinin yüzlerini görüyoruz. Sanki Giotto bize resmin açıp bakabileceğimiz bir pencere olabileceğini göstermeye çalışıyor gibi, değil mi? Adeta içeride ne olduğuna göz atabileceğimiz bir çerçeve. Bu nedenle de Giotto'nun bu eserinde az çok duygusal bir güç var. Giotto bütün bu altın kullanımının, Çağ özgü tasvirlerin arasında bu oldukça geleneksel tabloda bile izleyiciye yer açıyor. Sanki bize yer açmak için belli bir alan yaratmış. Çünkü bu bizim içinde yaşayabileceğimiz bir dünya. İçinde somut cisimlerin, yer çekiminin, vücudumuzun yüzleştiği fiziksel güçlerin olduğu bir dünya. Önceki resimlere göre bu eserde kendimizi çok daha rahat bir şekilde resmin bir parçası gibi hissediyoruz. Meryem Ana Cennet'te ama yine de bizimle. Ne güzel değil mi? Bu basit çatışma ilerki yüzyıllarda Rönesans'a güç katacak. Kutsala olan duygusal bağımızı fiziksel tecrübelerimizle ve anlayışımızla nasıl bir araya getireceğiz sorusu Rönesans devrinin önemli bir meselesi olacak. Hoşça kalın.